İçime atıyorum yaşananları kabul etmek zor gelse de Unutup tüm olanları yaşamak zor geliyor direne direne Esir oldum söz. Geçmişime, Geçmişime, direne, direne. Seninle tanıştığımız o parka üfedip bir gün gelirsin diye bekledim sonunda küfredip sikrettim her şeyi onunla dans edin sokaklarda pislediniz aşkı güzel dans edin herkese nasıl herkes aşkı bilmez gerçek aşkı yaşayanın değeri bilinmez ölüler dirilmez dedi ki ölüler dirilmez geliyor yanında yarına burutun Sersiz olma hamla Geçmiyor zamanla İnandığını sanıp da attığın yalanlar Sattığı üzerin sonunda mutludur kalanlar gönlünden kov beni Gerekirse yol verip sökülmüş kalbin Nasları terzi benim Başını ördüklerin benim tecrübelerim Gördüklerim rüya değil gerçeğim ta de kendisi Diyordu gönlümün efendisi Süslü cümlelere gerek yok Yeterdi sevmesi Hak ettiğimi vermedin Hak ettiğini vermesin Sus, Geliyor yanında din aklımdan bak her tarafım hep atıyorum yaşananları kabul etmek zor gelse de hep Unutup tüm olanları yaşamak zor geliyor direne direne Esir oldum sözlerine bakamıyorum gözlerine sarılıyorum geçmişime